Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Şu an gördüğünüz fotoğraf. Mükemmel el işareti. Çok güzel arkadaşlar. Mükemmel el. Bu çizim. Yen atalım. Sarı poster kalemi. Yen atalım. Çizimi beğendiniz mi? Vallahi ben çok beğendim. Arkadaşlar. Videonun sonu geldi. Hoşçakalın. bay bay Arkadaşlar. Bu arada. TikTok. Sefa takip edin Hoşça kalın bye bye.